Buradaki daire, bir bütünü temsil ediyor, bir bütün. Daireyi, bir, iki, üç, dört, beş tane eşit parçaya ayırdık. Yani, bu bölümlerden her birisi, bütünün bir bölü beşini temsil ediyor. Bir bölü beş yazalım. Bir bölü beş, bir bölü beş, bir bölü beş, bir bölü beş. Bir bölü beş. Eğer bu eşit bölümlerin 3 tanesini tararsak, bu 1 tane bölüm, bu ikincisi, bu üçüncü bölüm, bu durumda 3 tane 1 bölü 5 taramış olduk. Yani bütünün 3 bölü 5'ini taradık. Mavi ile taradığımız alan 3 bölü 5. Şimdi daha basit ama ilginç bir örnek yapalım. Yine bütün daireyi alalım. Bu bir bütün. Bu sefer bütünü beş parçaya ayırmayalım. Bütün bir tek parça olarak kalsın. Eğer bu bir parçayı tararsam, bunu bir eşit parçanın bir tanesini taramak veya bütünü taramak olarak da düşünebilirsiniz. Bu durumda bütünün hangi oranını taramış olurum? Hatırlayalım. Bir tane parça var. Yani payda bir ve bir tane parçayı taradım. 1'de bir 1'i taradım. Bu arada kimsenin 1'de 1 dediğini duymazsınız. 1 bir bölü 1'i yani 1'i taradım. Bu 1 bütüne eşit. İlk dairede 5 eşit bölümden 3 tanesini yani 3 bölü 5'i taradık. İkinci dairede ise 1 parçadan 1 tanesini yani 1 bir bölü 1'i, 1 bir bütünü taradık. Aynı daireyi alıp kopyalayalım. Burada bir bütün, burada da başka bir bütün var. Şimdi, burada üç tane bütün oldu. Bir, iki, üç tane bütün var. Ve bu üç tane bütünün, üçünü de mavi ile taradım. Üç bütün. Eğer bu üç bütünü, sayı doğrusu üzerinde göstermek isteseydim, üç sayısını işaretlerdim. Bu sayıyı başka nasıl gösterebilirim? İlk şekle bakalım. 1, 2, 3 tane 1 bölü 5'i taradığımda bunu 3 bölü 5 olarak göstermiştim. Şimdi ise 1, 2, 3 tane 1 bölü 1'i taradım. Bunu da 3 bölü 1 olarak gösterebiliriz. Bu ilginç. Kesrin payındaki sayı, paydadaki sayıdan daha büyük. Kesir çizgisinin bölme işlemini gösterdiğini düşünürsek, bunu 3 bölü 1 eşittir 3 olarak düşünebiliriz. Veya 1 bölü 1 bir bütüne eşittir. Şimdi elimde 3 tane 1 bölü 1 var. Demek ki bu 3'e eşit diye düşünebilirsiniz. Şimdi bunu sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Önce bir sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrusunun 1 ile 3 arasındaki kısmını işaretleyelim. Burası 0, burası 1, 2 ve 3. Bir bütün. Sayı doğrusu üzerinde bir kez sıçrayacağız, 1 bir bölü 1'e ulaştık. Şimdi bir kez daha sıçrayacağız. Her sıçramada 1 bölü 1 gidiyoruz. İkinci sıçramada 2 iki bölü 1'e geldik. 2 eh, bölü 1, 2'ye eşit. Üçüncü kez sıçradığımızda ise 3 bölü 1'e yani 3'e ulaşıyoruz.